Gençler selamlar İşçi problemlerini kaldık Hazırsanız abone olduysanız Videoyu da beğendiyseniz Dersimize başlayabiliriz demektir Evet İlk sorumuzda ilk örneğimizde işçi problemlerini bize demiş ki Ayça'nın bir tabak makarnayı yeme hızı Büşra'nın yarım tabak makarnayı yeme hızının 1 bölü 3'ü katıdır Bak Burada çok güzel ama çok güzel bir çeldirici var Neyse biz sorumuzu okumaya devam edelim İkisi birlikte bir tencere makarnayı 20 dakikada yiyebilmektedirler. Eyvallah. Ayça al Ayça 6 dakikada, Büşra 3 dakika. Ayça 6 dakika, Büşra 3 dakika boyunca aynı tencereden makarna yerse makarna dolu tencerenin kaçta kaça bitmiş olur diye soruluyor. Şimdi öncelikle bizim burada irdelememiz ve düşünmemiz gereken yer şurası. Ayça'nın bir tabak makarnayı yeme hızı, Büşra'nın yarım tabak makarnayı yeme hızının 1/3 katıdır demiş. Şimdi burada Ayça ve Büşra var. Ayça'nın bir tabak makarnayı yeme hızı Büşra'nınkinin 1 bölü 3'ü kadarmış. Yani ben buna V dersem buna 3V diyeceğim. Şimdi makarna yeme hızı. Yani bir tabak makarnayı yeme hızı hız diyorum bakın. Yarım tabak makarnayı yeme hızı e gene hız diyorum. Sonrasında hızdan bahsediyorum. V'ye 3V demek zorundayım. Bu şöyle denmiş olsaydı bu cümle. Ayça'nın bir tabak makarnayı yeme süresi. Büşra'nın yarım tabak makarnayı yeme süresinin 1 bölü 3 katıdır falan demiş olsaydı. ha işte o zaman işler değişirdi. İşin içine süre girdiği zaman. Ben şuradaki yarım tabak makarnayı bir tabak makarnaya göre ayarlayıp da yorum yapmam gerekiyor. Ama hız demiş. Dolayısıyla hız ve ve 3V diyeceğiz. Sonuçta 50 kilometreyi giderkenki hızım 100 kilometre ise. 100 kilometreyi giderkenki hızım da 100 kilometre ise sonuçta benim hızım nedir? 100 kilometre bölü saattir. Doğru mu? Pekala şimdi Ayça'nın hızı V, Büşra'nın hızı 3V. İkisi birlikte demiş. İkisi birlikte 4V hızla yemiş olurlar makarnayı. Ve bir tencere makarnayı 20 dakikada yiyebilmek dediler. Yani 4V ile ben 20'yi çarpacağım. 20 dakikayı çarpacağım. 80V yapacak bir tencere makarna. Bir tencere Makarna için ne gerekiyormuş 80V sevgili arkadaşlarım Bize güç gerekiyormuş Bize enerji gerekiyormuş 80V enerji harcandığı takdirde Güç harcandığı takdirde Bir makarna bir tencere makarna Bitmiş oluyormuş bu matematiksel dildeki Karşılığı tamam mı Şimdi Ayça 6 dakika Ayça V hızıyla 6 dakika boyunca yiyor Yani 6V Büşra da 3V hızla 3 dakika yiyor Yani 3 çarpı 3 çar 3v çarpı 3 dakika 3 çarpı 3v yani bu toplam 9v'lik bir enerji harcayarak o kadarlık makarna yiyor e bu da 9v'lik bir enerji harcayarak o kadarlık makarna yiyor ve toplamda yedikleri makarna miktarı 18v'dir e bizim tencere 80v'ydi ben bundan 18v'yi çıkarırsam ne kadarı kalmıştır tenceremizin içerisinde 62v kalmıştır bana diyor ki makarna dolu tencerenin kaçta katı kaçı bitmiş olur ha bitmişi soruyor o zaman iş daha kolay çünkü 18 v'sinin bittiğini biliyoruz. 18 v'si bitmiş. Kaç makarnanın? 80 v makarnanın 18'i bitmiş. V'ler zaten gider. 18 ile 80'ini de sadeleştireceğiz şimdi. 2'ye bölerseniz 9, 2'ye bölerseniz 40. 40 da 9'u bitmiştir sevgili arkadaşlarım. Bir tencere makarnanı diyeceğiz. Ve geçiyoruz ikinci sorumuza. Bir fabrikanın paketleme bölümünde çalışan üç tane arkadaşın paketleme süreleriyle ilgili olarak. Akif tüm paketleri 20 saatte sevgili arkadaşlar. Burak da 20 saatte, yani Akif ile Burak'ın o zaman çalışma hızları birbirine eşittir değil mi? Çınar da tüm paketleri tek başına 30 saatte yapıyor, çünkü Çınar daha yavaş, niye? Aynı miktarda paketi 30 saatte yapıyor, ötekiler 20 saatte yapıyor, e, doğal olarak Çınar yavaş, e, peki 20 saat ve 30 saat arasında 2'ye 3 bir oran var ya O zaman ben Akif'in hızına 3V derim Buranın hızı da 3V olur Çınar'ın hızı 2 vymiş daha yavaş dedik ya Böylelikle bakın 3V ile 20'yi çarpın 60V 3V çarpı 20 60V 2V çarpı 30 o da 60V Yani bu ne demek? Tüm paketler demek Tüm paketler demek Tüm paketleri e, sevgili arkadaşlarım Paketleyebilmek için ne gerekiyormuş 60V enerji veya güç gerekiyormuş. Tamam sıkıntı yok. Bundan sonrası aşırı derecede basit. 3'ü birlikte paketleme işine başlıyorlarmış. 3'ü birlikte 3V, ve daha 6V, V daha 8V yapar. 8V ile 3 saat çalışmışlar. Yani böylelikle 24V'lik bir performans sergilemişler. E bizim paketlerin tamamının bitmesi için 60V'lik bir performans gerekiyordu. O zaman 60V'den ulaşmışlar. 24 v'yi ben çıkarırım. 36 v'lik bir iş kalmıştır derim. Sonra Çınar işi bırakmış. Kalan tüm paketleme işini Akif ve Burak beraber yapmış. Şimdi burada ne kadar çalışmışlardı? 3 saat. Kalan iş 36 v ve sadece Burak'la Akif kaldı. İkisinin toplam enerjisi 6 v'di. Ben 6 v ile kaç saati çarparsam geriye kalan 36 v'lik işi halledebilirim diye soruyorum. Kaç saattir arkadaşlarım? 6 saattir. Çok güzel. Şimdi 3 üç saat üçü beraber çalıştılar. 6 saatte Burak'la Akip beraber çalıştı. Ve tü, e, işin tamamı 3 artı 6'dan 9 saatte böylelikle bitmiş oldu deriz sevgili arkadaşlarım. Cevabımız 9'du. Bu tarz soruları bu şekilde çözün. Ben size anlatıyorum diye yavaş oluyor. Topu topu yazdığımız yer şurası arkadaşlarım. Ben size anlatıyorum diye bu şekilde yavaş oluyor. Mesela şu işlemi falan kafandan yapabilirsin. Bunu da yazmana gerek yok. Tamam mı? Dolayısıyla bu şekilde yaparsanız bütün işleri, bütün problemleri de çözebilirsiniz. Hareket problemlerinde de aynı şeyleri yapacağız zaten. Tamam Şimdi devam edelim bakalım. Üçüncü örneğimizde. Aynı kalitede toner kullanan iki yazıcıdan, soru tarzları sevdiğim soru tarzları. Aynı kalitede toner kullanan iki tane yazıcımız var. A yazıcısı bir adet tonerle 2 saat boyunca çıktı verebiliyor. B yazıcısı da bir adet tonerle 3 saat boyunca ara vermeksizin aynı hızda çıktı veriyor. Birisi 2 saat çalışıyor, öteki 3 saat çalışıyor. Aynı hızda çalışıyorlar. Demek ki bir tanesinin verimliliği daha fazla. Yani B yazıcısının 3 saat boyunca çıktı verebildiğine göre bu tonerlerden 15 tanesi A ve B yazıcılarında kullanılmak üzere hazırlanılıyor yazıcılar aynı anda kullanılmak koşuluyla tonerler en çok kaç saatte tükenir ki altta da bir not var daha uzun süre çıktı almak için bir toner bitmeden bir yazıcıdan çıkarılıp başka bir yazıcıya takılabilir böyle de e, enstantanelerimiz var tamam mı? Ala ala verler var şimdi ne yapılabilir? bu tarz soru tipleri şöyle de soruluyordu mesela bir araç var 4 tane lastik üzerinde hareket edebiliyor Bir tane de yedek lastiği var 5 tane yedek lastikle Yola çıkan bu araç e, Sıfır lastikler Ön tekerlerde ise Bunların ömrü 42 bin kilometre Mesela örnek veriyorum Arka tekerlerde ise bunların ömrü de 84 bin kilometre Sallıyorum tamam mı? Bu şekilde Bu 5 tane lastikle maksimum Bu araç kaç kilometre yol yapabilir diye sorulan sorular da var aynı tarzda aynı mantalite ile hazırlanmış sorular tamam mı burada da yazıcı ve toner hikayesi uydurduk şimdi iyi dinliyorsunuz A yazıcısı bir adet tonerle iki 2 saat diğeri de 3 saat sevgili arkadaşlar çıktı verebiliyorsa o zaman bunun çalışma enerjisi 2V'lik bir güç harcayarak bunu yapıyor demek ki bu 3V'lik bir güç harcıyor veya 2V mürekkep harcıyor her sayfaya Diğeri 3V mürekkep harcıyor diyeceğim. Neden? Çünkü 2 kere 3V 6V mürekkep harcıyor. 3 kere 2V 6V mürekkep harcıyor. İkisi de aynı toneri kullandığı için. Pekala şimdi bunu hallettik. Demek ki bizim bir tonerimiz, bir toner 2 kere 3V'den 6V'lik bir mürekkep kapasitesine sahip diyebiliriz artık. Bizim toplam 15 tane tonerimiz var. 15 toner, 15 ile çarparsak sevgili arkadaşlarım bunu... A 6 çarpı 15'ten 90V'lik bir toner, ha toner hacmimiz var Tamam Şimdi arkadaşlar Peki bu güzel İkisi e yazıcılar aynı anda kullanılsın diyor Aynı anda kullanıyorlarsa Birisi birim saatte 3V Öteki 2V kadar harcadığı için Toplamda birim saatte harcadıkları 5V'dir arkadaşlar Yani 1 saatte 5V kadar mürekkep harcarlar Çarpı diyorum T süre kadar harcasınlar Eşittir diyorum 90 v lik toplamda mürekkep harcayacaklar. Toner harcayacaklar. O zaman buradan T'yi bulmak çok basit. T kaçtır? 18 saattir arkadaşlar. Tamam. Bu tarz bütün problemleri bu şekilde çözeceksiniz. Şimdi internetten bulabilirsiniz veya farklı soru bankalarında falan bulabilirsiniz. Gerçi her soru bankası da olan soru tiplerinden değil ama. internette falan bulabilirsiniz bu tarz soruları. Bu tarz sorulara biraz kafa yorun arkadaşlar. Şöyle 5-10 dakika kafa çalıştırın. Hadi bakalım. 4. örnek aynı kapasitede çalışan 3 işçi bir işin tamamını 24 günde bitirebilmektedir. Şimdi 3 tane işçimiz var. Her birinin hızı V olsun. Böylelikle 3 üç işçi 3V üç hızla çalışır ve totalde 24 gün harcayınca iş bitiyor. Yani bizim işimiz 3 kere 24'ten 72V'lik bir işimiz var. Bu 3 işçi İşe başladıkları günden 6 gün sonra işe başlıyorlar. 3 çarpı V ile işe başladılar ve 6 gün boyunca aynı enerjiyi sarf ettiler. İşin 18V'lik kısmını hallettiler. 72'de V'den 18V'yi çıkardınız. Ne kaldı arkadaşlarım? 54V'lik bir iş kaldı geriye. Ve diyor ki 6 gün sonra işçileri kendileriyle aynı kapasitede 6 tane daha işçi katılmış. 3 işçi vardı 6 tane daha katılınca artık 9 işçimiz olur. Aynı kapasiteye sahipse 9V ile çalışırlar. Yani her gün 9V'lik bir iş yaparlar. 4 gün birlikte çalışmışlar. Çarpı 4 eşittir. 36V'sini daha yapmışlar işi. Şimdi ben gittim 54'ten 36V'yi de çıkardım. Ne geldi? 18V'lik bir iş kaldı artık geriye. Ve işçilerden 8 tanesi işten ayrılmış. Geriye kaldı bir işçi. O işçi V ile çalışır. Ve kalan işi tek işçi tek başına tamamlamış. V ile çalışıyordu. Kaç gün çalışırsa 18 V'lik bir işi halledebilir. 18 gün çalışırsa. Şimdi o işçi tek başına 18 gün çalışarak işi bitirdi. Aynı zamanda başlangıçta bunlar 6 e, gün beraber çalışmışlardı. 18 gün 6 gün. Bir de şu 9 tane pardon 6 tane işçi gelmişti ya 9 kişi çalışarak 4 gün çalışmışlardı. Bu iş Şimdi tamamı kaç günde bitmiştir diye soruluyor. 6 burada çalıştılar. 4 de burada 10. 18'de de burada. 28 günde biter arkadaşlarım bu işin tamamı. Bakın 3 işçi stabil çalıştığında 24 günde bitebilen bir işimiz vardı. 3 işçi beraber başladılar. Sonra 6 işçi bunlara yardımı falan geldi. Ama sonra tek işçiye düşünce işler değişti. İşin tamamı 3 kişi aynı anda çalışsaydı 24 günde bitebilecekken. Bakın 28 günde bitti iş. Tamam mı? İşte matematiğin e, sanki böyle şey gibi geliyor. Nedir onun ismi? Daha kısa sürede bitecekmiş gibi geliyor. Çünkü 9 gün 9 işçi falan aynı anda beraber çalıştılar ettiler. O kadar. Ama olmayınca olmuyor. Matematik. Devam edelim arkadaşlarım. Örnek 5. Songül kitap evinden aldığı kitabı her gün bir önceki gün okuduğu sayfa sayısının yarısı kadar okuyarak 5 günde bitirmiş. Songül ilk gün kitabının kaçta kaçını okumuştur. Şimdi buraya gidip İlk gün x okudu sonraki gün x bölü 2 sonraki gün x bölü 4 falan derseniz yarısı diyor diye hata etmiş olursunuz. Aslında hata etmiyorsunuz. Uzun yolu tercih etmiş olursunuz desek daha doğru olur. Burada ben hata ettim kusura bakmayın. Şöyle diyeceğiz arkadaşlar bakın. Son günden başlayın son günden başlayın. Son gün x kadar okusun. Bundan önceki gün 2x kadar okumuştur. Bundan önceki gün 4x kadar bundan önce 8x ve bundan önce de 16x sayfa okumuştur ve 5 günde de bitmiş. Songül ilk gün kitabın kaçta kaçını okumuştur? Şimdi bak 1 2 4 8 16 ben sana bunların kolay yoldan toplamını öğretmiştim. Kaçtı? 16'dan sonraki 2'nin kuvveti 32 idi. O zaman 31 x'lik bir kitap var elimizde. İlk gün ise 16 ikisini okuduğu için kaçta kaçını okumuştur? 16 x 31 ikisini. Yani 31'de 16'sını okumuştur arkadaşlarım ilk gün. Cevabımız bu olacaktı. Altıncı örneğimiz. Abdullah bir işin 1 bölü 6'sını 4 günde yapıyor. Şimdi bakın. 1 bölü 6'sını 4 günde yapıyorsa 6 bölü 6'sını ki ne demek bu? 1. 1 ne demek de işin tamamı. 6 bölü 6'sını 6 katıysa bu bunun. 6 katı 24 günde yapacaktır. Tamam mı? Şimdi İlyas demek ki 24 pardon Abdullah özür diliyorum. Hemen düzeltelim. Abdullah arkadaşlarım Abdullah kaç günde yapıyormuş arkadaşlar 24 günde yapıyormuş pekala İlyas da aynı işin 1 bölü 8'ini 2 günde bitiriyor Şimdi 1 bölü 8'ini 2 günde bitiriyorsa 8 bölü 8'ini yani 8 katın 16 günde bitirir O halde İlyas aynı işi 16 günde bitiriyormuş Aralarında nasıl bir bağlantı var 16 ile 24'ün bu 2K ise bu 3K'dır değil mi? Yani 2 katı 3 katı 8'in 2 katı 8'in 3 katı o zaman arkadaşlar bunların çalışma hızları arasında bu 2V ile çalışıyor, bu 3V ile çalışıyor deriz. Neden? Çünkü gençler çalışma hızlarıyla işi bitirme süreleri ters orantılıdır. Bir adam ne kadar hızlı çalışıyorsa o kadar erken bitirir. Ne kadar yavaş çalışıyorsa o kadar geç bitirir işi. Tamam mı? Şunları sildim. Peki yani Abdullah'ın ve İlyas'ın hızlarını bulduk. Buna göre ha bir de işin tamamını bulalım. İş diyelim. 2V ile 24'ü çarpın. 48V'lik bir işmiş. Aynı şekilde 3V ile 16'yı çarparak da 48V'ye ulaşabilirdiniz. İşimiz 48V'lik bir iş. Ve diyor ki 1 bölü 12'si bitmiş bir iş. Bu işe başlayacaklar. E bunun 1 bölü 12'si ne? 48V'nin 1 bölü 12'si 4V'dir. İşin 4V, 4V'si bitmiş. 4V'yi çıkardık arkadaşlar. Elimizde 44V'lik bir iş var. Ve bu 48V'lik bir işin Abdullah ve İlyas beraber çalışarak yarısını 1 bölü 2'sini kaç günde bitirirler diye sormuş. E şimdi 48V'nin 1 bölü 2'si yarısı nedir? 24V'dir. Şimdi elimizde 44V'lik bir iş var. Yarısı 24V olacak. E şimdi zaten 4V'si bitmiş ya. Şu 44V'yi boş verin. 48V'nin yarısı olan 24V'yi bitirebilmek için 4V'si bitmiş bir işin üzerine 20V daha çalışmaları lazım. Artı 20V dersem işte işin yarısı bitmiş olacaktır. Doğru mu? İkisi beraber çalışsın diyor ya. 2V ve 3V. Toplam 5V hızla ne kadar süre çalışırlarsa işin 20V'si biter diye soracağız. E T kaç olur arkadaşlarım? 4 olur. Demek ki 4 gün beraber çalışmaları gerekiyormuş. Abdullah Velyas'a Abdullah Velyas da selamlar. Örnek 7. Çalışma hızını her gün bir önceki günün iki katına çıkaran bir işçimiz var. Kendisine verilen bir işi de 10 günde yapabilmiş. Şimdi ilk gün V hızıyla çalışmış olsun. İkinci gün ne yapar arkadaşlarım? 2V hızıyla çalışır. Üçüncü gün 4V, 8V, 16V, 32V, 64V, 128V, 256V. Kaç yaptı burası ya? 5, 9 gün yaptı. Bir tane daha 512V. 10 gün yaptı bitirdi. Son gün ilk günün 512 katı kadar hızlı çalışmış. Helal olsun. ilk gün yatmış demek <gülüyor> 10 günde yapabilmek de. Buna göre bu işçi her gün ilk günkü çalışma hızıyla çalışmış olaydı eğer. Bu işin tamamını kaç günde bitirebilirdi? Valla sonsuz günde bitirebilir gibi duruyor. Bakalım. Şimdi bunların hepsini toplarsanız işin tamamını bulursunuz arkadaşlar. Bunların hepsinin toplamını nasıl bulursunuz? E bunlar hocam ikinin katları. Evet. 2'nin katları ise 512'den sonra hangi 2'nin katı geliyor? 1024 geliyor Zaman ben bunları toplarsam 1023V yapar Demek ki bu iş 1023V'lik bir iş Tamam mı? Bakın size öğrettiğim pratik bilgi nelere kadir? Ne işlere yarıyor? Evet 1023V'lik bir işimiz var Peki eyvallah İlk günkü çalışma hızı neydi? V idi V ile ne kadar süre çalışırsa 1023V'lik bir işi halledebilir T kaç olur arkadaşlarım? 1023 1023 gün demek 3 seneden biraz az demek. 3 sene boyunca çalışılmıyor. 10 günde bitiriyormuş hızını arttıra arttıra değil mi? 8. örneğimiz. 8. örnek için şu kısmı sileceğim arkadaşlar şöyle. Ne demiş bize? Bir öğrenci var. Peki. Kitap evinden aldığı içinde 14 adet matematik branş denemesi bulunan 14'lü denemeyi her gün bir tane çözerek bitirmeyi planlamış. Yani 14 günde ben bu denemenin suyunu çıkarırım demiş tamam mı? Daha sonra kitaplığında daha önce çözmeye başlamadığı bir Türkçe branş denemesinin olduğunu fark etmiş. He. Sonra da demiş ki, en iyisi demiş, matematik denemelerini çözmeye başlayayım ben. Her üç tane matematik denemesinden sonra matematik yerine dördüncü gün matematik yerine Türkçe denemesi çözüyüm demiş. Sonra 3 matematik bir Türkçe, 3 matematik bir Türkçe şeklinde ben demiş bitireyim demiş bu matematik denemeleri. Yeterince Türkçe denemesi varmış. Bu öğrenci matematik denemesinin yarısını A Tamamını B günde bitirdiğine göre A kere B kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bak. Güzel. Matematikte başladık. Matematik diye devam ettik ki matematik. Üçüncü gün. Tür e, dördüncü gün Türkçe çözecek. Matematik, matematik, matematik. Diğer gün Türkçe çözecek. Yine aynı şekilde mat mat mat Türkçe. Sonra yine aynı şekilde mat mat mat Türkçe. Sonra yine aynı şekilde mat mat mat diye devam ediyor. Fakat kaç oldu bura? 3. 6, 9, 12, 13, 14. Yani sevgili arkadaşlarım 15. matematik denememiz yok. Çünkü deneme 14 düğünü. Tamam. Şimdi bize demiş ki matematik denemesinin yarısını A günde bitirmiş. Matematik denemesinin yarısı 7. denemeyi bitirdiği günden bahsediyoruz. 7. matematik denemesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. burada bitmiş arkadaşlar. Peki bu kaçıncı gün yapar? 4, 8, Dokuzuncu gün yapar. Demek ki A dokuzmuş. Şimdi bu cepte A eşittir dokuz. Ve ne demiş tamamını da B günde bitirmiş. Şimdi burası dokuzdu ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Gün matematik denemesini bitirmiş. O zaman B kaçmış? 18'miş. B'de 18 ise bizden istenen ne? A kere B yani 9 kere 18 istenmiş. 90 72'den 162 yapar arkadaşlar. Ve böylelikle A kere B'nin 162 olması gerektiğini söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam. Dokuzuncu ve son sorumuz arkadaşlar. Bundan sonra hareket problemlerine geçeceğiz. Kenan ve Kemal. Kenan hocanıza, Kenan Kara'ya ve VIP fizik Kemal hocanıza da buradan selamlar. Şimdi. <gülüyor> Kenan'ın 36 günde yaptığı bir işi Kemal 18 günde yapmış. Ben bunu e, içinde bulunduğumuz Whatsapp grubuna... Paylaşmıştım arkadaşlar. Ee, Kenan Hoca dedi ki soru yanlış dedi. Ben de korktum acaba soru yanlış mı? Yani, Neresi yanlış ya dedi. dedi ki benim diyor yaptığım işi diyor Kemal diyor benden daha hızlı bitiremez falan falan dedi. <gülüyor> arkadaşlar soru güzel. Ee, onları da anmış olduk sorunun içerisinde. Tekrardan selamlar. Kenan'ın 36 günde yaptığı bir iş varmış. Şimdi Kenan dediniz. 36 gün. Daha sonrasında Kemal ise sevgili arkadaşlar kaç günde yapıyormuş? 18 günde bitiriyormuş. Hangisi daha hızlı? Kemal. Tamam mı? Ve ne kadar hızlı bak günler arasında 2 kat fark varsa demek ki bu V hızıyla çalışıyormuş. Bu 2V hızıyla çalışıyormuş diyeceğiz. Ki böylelikle işin tamamı da V kere 36'dan 36V. veya yahut sen şuradan da bulabilirsin. 2V kere 18 gün 36V yapar. İş 36V'lik bir iş arkadaşlar. Peki İkisinin birlikte, ikisi birlikte diyorsa güçlerini birleştiriyorlar. 3V. 3V ile 96 günde yapılan bir işi Kenan, Kenan V'ydi. V ile Kenan kaç günde bitirir? E çok basit. Bakın V'ler gitti. 3 kere 96, 270 artı 18'den 288 yapar. Eşittir T'dir. Yani Kenan tek başına bu işi 288 günde bitirebilir diyeceğiz arkadaşlar. Cevabımız bu olacaktı dedik. Ve artık bir sonraki bölümümüze hareket problemlerine geçiş yapabiliriz. Tabii ki bir sonraki videoda. Arkadaşlarım gençler o videoda görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve tabi ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.